Evet sevgili izleyenler çok değerli bir şahs konuğum var. Doktor Hakan Özkur Beyefendi. Kendisini ekranlardan çok iyi tanıyorsunuz. Evet Hakan Bey 14 Nisan'a yaklaşıyoruz. Merhum Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı hakka uğurladığımız gündü. Tam bir yıl oldu. Onsuz bir yıl geçti. Ama biz inanıyoruz ki o bizimle beraber, o sonsuza dek yaşıyor ve yaşayacak. Bu düşüncelerle ona inanıyoruz, onu sahipleniyoruz. Her daim can bedende olduğu müddetçe de onu anlatacağız ki o çözümün, çarenin, bu ülkenin, dünya insanlığının kurtuluşudur. İnancımız, imanımız bu yöndedir. Evet, programımıza girmeden evvel ben sizlere ilk sorumu Haydarbaş denince... Gönlünüze, aklınıza, fikrinize oturu veren cümleler nelerdir efendim? Şimdi tabii e, Haydar hocamı tarif etmek bir kelimeyle de ifade etmek çok kolay değil ama e, hani en kelime ne ifade ederiz dersek ona söylenecek en güzel şey hep aslında hayatı boyunca hep anlattığı kamil insan, insanı kamil. Hep bunu anlattı. E, insanları kamil olmaya eğitmeye gayret ettiği ve kendisi de bunun en güzel bir örneği oldu. Yani o e, peygamberin hayatında gördüğümüz ehlibeytin hayatında gördüğümüz onların kendi devirlerinde pratiğe geçirdikleri kamil insan yani her şeyi de kamil olan insanın bir numunesi, bir örneğiydi. Hayatımızdaki, içimizdeki, çağımızdaki bir örneğiydi. E, benim gözümde hocama hani tek kelime dediniz ya o kamil insan, insanı kamil, kemaletin son noktası. Her yönüyle, yani hayatının her anında, sözlerin her çeşidinde, fiillerin her çeşidinde, düşüncelerin her çeşidinde bir kamil da o. Hem bu şekilde ifade edebiliriz hem de kemalet nedir dediğimizde, bir insanın kamil olması nedir dediğimizde işte budur. Diyebileceğimiz bir örnekti. Yani o hem kamil insan örneği oldu, hem de kemalatın ne olduğunu, kamil bir insan olmanın ne demek olduğunu öğreten insandı, yaşayan insandı, somut insandı. Yani sadece e, kağıt aralarında, kağıtlarda yazılı olan değil, hayatın içerisinde var olan bir insandı o. O insanların en kamiliydi. O öyle diyebiliriz onun için. Bize evet bir kamil insanın sahip olabileceği olması gereken işte ehli beytin ve Resulullah'ın hayatında gördüğümüz neler var idiyse her şeyiyle davranışından yani ailesine davranışından arkadaşlarına davranışından vatanını anlamasından insanlığı anlamasından bütün topyekun Müslümanları anlamasında bir kamil insan nedir işte onun cevabı bizzat hocamın ta kendisiydi yani Evet dediğiniz şekilde hayatın her şubesinde zirve bir şahsiyetti şimdi diğer sorumu şöyle sormak istiyoruz doktorsunuz insanlığa güzel hizmetlerde bulundunuz ve devam ediyorsunuz bulmaya hocamın ben sizlere tıbbi yönünü yani sağlığa doktorluğa bakış açısını ve bu yönde sizin ufkunuza açan görüşleri düşünceleri oldu mu? size öngörüleri, hasbihalleri oldu mu? şeklinde soracağım. Neler söylüyorsun? Kesinlikle hem şahsımızla ilgili olarak hem de hani tıp e, ve hastalıklara genel bakış anlamında çok temel şeyleri verdi. Hani bize tıbbi bilgiler verdi mi? Evet, bize tıbbi bilgiler de verdi ama ondan çok daha önemlisini verdi. Neydi o? Her zaman söylediği bir şey vardı. E, tabii ki bilgiliyle donanacağız. Bir doktor da bilgiyle donanacak, bir mühendis de bilgiyle, hem de en güzel bir bilgiyle donanacak. Ama her zaman söylediği bir şey vardı. Bir bıçak annenin elinde yemek yapar, bir cerrahın elinde hayat kurtarır. Ama bir katilin elinde de cinayet işler. Tabii ki doktor olmak önemli ama hayat kurtaran bir doktor olmak, insanlığı kurtaran bir doktor olmak, insanlığa faydalı olmak isteyen doktor olmak, o bahsettiğimiz insanı kamilin e, o örnekleriyle yetişmekle alakalı bir şey. Bunu bize çok öğretti. Yani tabii ki doktor olabilirsiniz. Dünyanın her yerinde de insanlar doktor oluyor. Ama insanlığa faydalı olan doktor olmak işte onu bize öğretti. Yani elinde e, bir bıçak tutan bir katil değil, gerçekten insanlığa faydalı olan bir doktor olmayı. O bize öğretti, insanı bize öğretti, insanı bize sevdirdi. İnsanı biz, insanı sevince zaten onu kurtarmak demek olan, onun hayatında onu iyileştirmek demek olan doktorluğun da anlamı çok yüce oldu. Onun bir hastaya kendi yakınları da dahil olmak üzere arkadaşlarının arkadaşları da dahil olmak üzere onları iyileştirmek için kızı Fatma örneğinde bunu çok somut olarak biz doktor olarak o zaman talebeydik, bunu yaşadık. Bir baba için evlat ne demek olduğunu, bir babanın evladı için neler yapacağını, neler yapması gerektiğini veya hasta olan bir arkadaşını iyileştirmek için nasıl çırpındığını, nasıl bunun için bir çözüm aradığını, bütün tıbbı ve doktorları seferber ettiğini gördüm. Ben somut örneklerinde ee, birebir bire hocamın e, özel doktoru olma şerefini de Cenab-ı Allah bana nasip etti. E, o hasta olduğu olduğunu duyduğu arkadaşlarımız hakkında son derece önce üzüntüye kapılır. Hani Onlara ne yapabiliriz de tıbbi olarak e, faydalı olabiliriz? Bu tedavi sürecinde ihtiyaçları var mıdır? O ihtiyaçları karşılarım. Hocam hepsi kendisi onu söylerdi. Beni yönlendirdiği hastalara. Oğlum bu te bunun tedavisi için ne gerekiyorsa yapacaksın, her şeyi devreye sokacaksın, hiç endişe etme. Bütün maddi gücünü de ben e, karşılarım. O işte onda siz o arkadaş sevgisini, e, kardeş sevgisini, o, İslam'daki o kardeşliği görüyordunuz yani. Ka yetiştirdiği talebelerine, e, arkadaşlarına ne kadar kıymet verdiğini görüyordunuz. Bunu gördükten sonra aslında o yaklaşımı siz bütün insanlığa yansıtıyorsunuz. Bütün hastalarınıza yansıtıyorsunuz, bütün hastalarınıza öyle bir mantıkla yaklaşmayı e, artık siz gerekli görüyorsunuz. Yani bu bir tıbbi anlayış, bu e, olağanüstü bir tıbbi anlayış, insanlık anlayışı aslında, tıptaki insanlık anlayışı. Hocamızla, hocamızla hep bunu gördük yani. Bir artık, örne ör örneklendirebilir miyiz bunu? Hiç unutamadığınız bu yönde bir anınız elbette vardır. Ee, çok var. Bir tane değil ki. Yani bir tane arkadaşımız var. Özer diye bir arkadaşımız var. Onun bir rahatsız olduğunu e, duymuş. E, haberi gelmiş kendisine. Bir kısa geçici bir felç rahatsızlığı e, beni hemen yönlendirmişti. Oğlum git onunla ilgilen onun ciddi bir rahatsızlığı var. Yani sadece yönlendirmek değil. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Takip edeceksin. Yani maddi ne varsa da ben üstleneceğim. Onu dedikten sonra da böyle dakika dakika takip eder ve ona da bilgi verirdiniz. Ve gerçekten e, dediğimiz gibi bir insan bir yakınını bu kadar mı dakika dakika takip eder? Bu kadar mı o e, şeyi yaşar? Yani hayatı e, o adeta hani hasta sanki e, o insan değil kendisi o kadar yakın takip ediyor. Bu birçok hasta da özerde de böyle oldu. E, Ali Haydar Nezir'de de böyle oldu. Yani bütün o takip ettiğimiz Hasta yakınlarımız, yani hocamızın yakınları, bizim arkadaşlarımızın şeyinde bunları adeta yaşardı. Kemal amca, Azerbaycan'daki Kumru hanım, bizzat Azerbaycan'a hocamızın isteğiyle gitmiş, onu takip etmiştik. Takip etmekte de kalmıyorsun. Her şeyini santim santim izlerdi, santim santim takip ederdi. Tam mutmain olmak isterdi. Yani ha tamam, onun hastalığının takibi Düzgün gidiyor der. O rahatlama isterdi ve sürekli de bunu da rapor isterdi. Yani sürekli e, santim santim sorar ve takip ederdi. Yani o sevgiyi görüyordunuz onda. O insana verdiği kıymeti görüyordunuz. E, bu sadece bir doktor-hasta ilişkisi değil. Onda işte o aslında dost sevgisini, arkadaş sevgisini, insan sevgisini görüyordunuz. Ve bu yakaladığınız, bu örneklerle yakaladığınız sevgiyi aslında günlük hayatınızdaki kendi hastalarınıza da yansıtıyordunuz Çünkü insanın ne demek olduğunu, hastanın ne demek olduğunu, hastayla ne kadar nasıl ilgilenilmesi gerektiğini onda görüyordunuz. Fitoterapi benim ilgi saham. Ee, daha doğrusu uzmanlık saham. Ee, bu konuda da bizim hocamız rehber oldu. Yani Türkiye'de fitoterapi bilincinin oluşmasını da e, bizzatki hocam kendisi e, önöyek oldu ve ondan sonra bu kavramın Türkiye'de yerleşmesine sebep oldu. Kendi kızının, atmanın rahatsızlığı döneminde yani dünyanın değişik yerlerinden ki başta Çin olmak üzere bitkisel tedaviler de o zaman getirmişti ki o dönemde o tarihlerde Türkiye'de çok fazla bu kavram da bilinmiyordu yani bir baba nasıl bir baba olunur onu gösterdi bir doktorun bir hastasını iyileştirmek için nasıl çaba sarf etmesi gerektiğini biz e, hep hocamızdan e, gördük e, fitoterapinin faydalarını hep kendisi anlattı ve kendi hayatında da hep bunu yaşadı. Ee, ve bu kavramın, e, bu bilimin hepimizde yerleşmesine, ülkeye yerleşmesine sebep oldu. Bu bilimin, yani fitoterapi, eğitimi, fitoterapi tedavi eğitiminin sadece Türkiye'de yerleşmesini değil, ben inanıyorum ki bundan sonraki yıllarda da e, öncülüğünü, nasıl ekonomide tüm dünyaya dalga dalga onun fikirleri yayılıyorsa, e, bitkisel tedaviler, fitoterapi de dahil olmak üzere bitkisel tedaviler noktasındaki onun ortaya koyduğu, bize öğrettiği Türk insanına kazandırdığı şeylerin tüm dünya insanlığını da etkileyeceğine benim önümüzdeki yıllarda olacağına hiç şüphem yok. Bunu kendisine de söyledim. Hocama da söyledim ben bunu. Dedim hocam siz e, Türkiye'de bir çağ açtınız. Fitoterapi denen bir tıbbi bir yöntem de vardırı Türk insanına öğrettiniz. Ben inanıyorum ki bu öğreti tüm dünyaya da nasıl iktisat sizden çıktı ama tüm dünyaya mal olduysa bu dünyaya da mal olacak hocam. Bundan hiç şüphem yok demiştim kendisine. Ve bu, bu gerçekten doğru olan şeydi yani. Evet. Sizin sağınızda da fütüterapide de bir çağ açtı, bir devrim gerçekleştirdi. Diğer devrimlerine dilerseniz e, biraz değinelim. Ekonomiye Yapmış evet. olduk bahsedelim. Neler söyleriz Mustafa? Ee, sadece ekonomi değil, hocam dedim ya e, hayatın her zerresine do dokundu ve her zerresinde bize olağanüstü e, insanlığa daha doğrusu olağanüstü büyük büyük miraslar bıraktı. E, şimdi Mevlana'yı anıyoruz. Kaç yüzyıl aradan geçtikten sonra işte insanlığa sevgi. <gülüyor> bahsediyoruz. İşte sevgi getirdiğinden bahsediyoruz. Sevmeyi, insan sevgisini öğrettiğimden bahsediyoruz. Doğru. Hocam insanlığa hem sevgiyi öğretti, hem ekonomiyi öğretti. O kadar çok şeyler öğretiler ortaya koydu ki e, bu ortaya koyduğu ekonomide dahil olmak üzere o öğretilerin insanlığa olan etkileri yüzlerce yıl devam edecek. Hatta insanlık devam ettiği müddetçe devam edecek. O milli ekonomi modelini hep kendi söylüyordu. Ülk, ülkemde aç insan kalmasın. Yani öyle bir gönüle sahipti. Sadece sizin çocuğunuzun evet bir baba bir çocuğunun e, karnının aç olmasını ister mi? Nasıl bir baba çocuğu açsa, açken üzülüyorsa o sadece çocuğu açken değil. Ülkesindeki insanlar açken de üzülen bir babaydı. Milletin babasıydı. Aslında insanlığın babasıydı. Çünkü bütün insanlığın karnı aç olmasın bütün insanlığın karnı doysun, idealini, ruhunu, bu genişliği e, gönünde yaşayan bir insandır. Bu genişlikten dolayı zaten, bu idealden dolayı zaten ondan milli ekonomi modeli diye bir, e, bir model zuhur etti. Bu gönüllünüz olmazsa, bu ruhu yaşayan bir insan olmazsanız ki o ruh işte aslında ehlibeytin beytin ruhudur. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde veren o gönlün e, ta kendisidir. O yüzden milli ekonomi modeli bir Rus profesörün dediği gibi ondan zuhur etti. Ve bu model sayesinde onun kendi yaşantısı döneminde de 3 milyar insanın, dünya üzerinde 3 milyar insanın karnı doydu. Bu müthiş bir şey. Yani bir işveren olursunuz, tabii ki işverenlik de kutsaldır. Niye? İnsanlara ekmek veriyorsunuz, çalıştırdığınız insanlara ekmek veriyorsunuz, ekmek helal rızık yediriyorsanız bu çok güzel bir şey. Onların karnının doymasına vesile oluyorsunuz. Ama bir patron gibi değil. Bütün dünya insanlığının, 3 milyar insanın karnının doymasından bahsediyoruz. Bu, yani hani kelimeyle söylemesi çok basit bir şey ama e, yani akla akılların alamadığı kadar olağanüstü bir şey. Ve Cenab-ı Allah ona bunu nasip etti. 3 milyar, milyar insanın karnının doyuracak projeyi ortaya koymayı ve kendi yaşantısında da bu projenin dünyada hayata geçerek 3 milyar insanın karnısın, karnının doymasına vesile olmayı Cenab-ı Allah ona nasip etti. İnsanlığın babası oldu aslında. Bu çok olağanüstü bir şey. İnsanlığın bunu unutacağına ben inanmıyorum. Sadece bu yüzyıldaki insanların değil, e, dedim ya kıyamete kadar insanların e, bunu unutması hiç ama hiç mümkün değil. Onun ideali neydi? Tabii ki insanlığın, dünya insanlarının karnının doyulması, yoksulluğun, yeryüzünde suç olduğunu bir dönemin başlaması ama onun en çok istediği şey bizim insanımızın karnının doymasıydı. Yani bizim e, işçimizin, bizim memurumuzun, bizim hammalımızın, bizim sokaktaki insanımızın, evdeki yaşlımızın, herkesin karnının doyması idealiydi. Ee, bu ideal inşallah bundan sonra gerçekleşecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü hocamız hep derdi ki bizim devrimiz başladı. Evet, 3 milyar insanların kanunun doyduğuna kendisi şahit oldu. Ama bundan sonra da e, en küçük bir tereddütümüz yok. Onun idde, e, fikirleri, başta milli ekonomi fikri olmak üzere, projesi olmak üzere. Türkiye'de de iktidar olacak. O bu kadroları bıraktı. Ve ben o yüzden kesinlikle inanıyorum ve biliyorum ki, çünkü hocamız demişti ki bizim devrimiz başladı. Yani Türkiye'de bizim devrimiz başladı. O yüzden ben hiçbir şüphem yok ki bu kadrolar, yani onun yetiştirdiği kadrolar bizim insanımızın da karnını doyuracağı e, günleri e, yakalayacak. İnşallah bu yüzden e, en küçük bir terördütümüz ve şüphemiz yok ki e, Sayın Genel Başkan Genel Başkanımız Hüseyin Baş bunda muvaffak olacak. Proje var ve bizim insanımızın da karnının doyacağı o günler yakın. Hayallerimiz var. Sayın Hüseyin Baş'ın dediği gibi var bir hayalimiz. İşte o hayallerimize kavuşmaya biz çok yakınız. Bunu biliyoruz. Çok büyük sorumluluk altındayız. Onun bize öğrettiği fikirler yani bu fikirler dedim ya o kadar çok hayatın her zerresinde ki, milli birliğimizin dini birliğimiz olduğu gerçeği, milli değerlerimiz, başta Atatürk olmak üzere milli değerlerimize sahip olma gerçeği ve önemi, ancak milli değerlerimize sahip olursak bu topraklar üzerinde yaşayabiliriz ve dini bütünlüğümüzü koruyabiliriz. Ancak dini bütünlüğümüzü korursak milli bütünlüğümüzü de koruyabiliriz ve ancak işte milli ekonomi modeliyle bu insanlığın karnını doyurulsu. Yani bu fikirleri, onun projelerini hani saymakla bitmez ki. O adeta proje doğuran bir insan değil. Ve e, hani bir insandan bu kadar çok proje, bu kadar çok fikir insanlığı aydınlatacak şey çıkar mı? Bir çağa sığar mı bu kadar proje? E, Haydarbaşı, Sayın Haydarbaşı tanımasaydık buna evet demek mümkün değildi. Ama onu tanıdıktan sonra biliyoruz ki evet ee, bütün bu projeler bütün bu projeler bir insanın hayatına sağlar. O hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği hani bir Türk dünyaya beder dediği sözün as aslında bizzati somut örneğiydi. Dünyaya beder bir Türk olmuş olan bir e, evlattı. Şimdi tabii bize büyük sorumluluk düşüyor. Onu tanıyan insanlara büyük sorumluluklar düşüyor. Bu fikirlere bu fikirlere dört elle sarılmak Hocamızın dediği gibi gece gündüz çalışmak ve gülüm bizim insanımıza da bizim insanımıza da yoksulluğu suç haline getirecek, karnını doyuracak. Onun dediği kainat devleti kurmanın devri başladı aslında. O diyordu bizim devrimiz başladı, bizim çağımız başladı. O yüzden önce birlik beraberliğimizi korumak zorundayız. Bir ve beraber olmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Çok çalışmak, çok çalışmak. Çok çalışmak zorundayız. Biz bunları yaparsak muvaffak olacağımızdan hiç şüphemiz yok. En büyük sermayemiz en büyük sermayemiz onu tanımış olmak. Onu sevmiş olmak. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ümit ediyoruz ki Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki sevdiğimizle tekrar beraber olmak. Gözümüzü yumduktan sonra da inşallah sevdiğimizle beraber olmak. Bu hep mutlulukla, bu ee, ümitle hayatımızı e, devam ettireceğiz. Onun söylediği gibi. O derdi ki ben hayatımı Allah'ın rızası için yaşıyorum. Siyasetimi Allah benden razı olsun diye yaşıyorum. O yaptığı her davranışta Allah benden ne yaparsam razı oluru yaşayan bir insandı. Biz de onun numaraları olmak zorundayız. Bizim en büyük sorumluluğumuz ondan bize gelen en büyük miras e, benim kanaatimce e, Bunlardır. Biz de aynen onun yaşadığı gibi yaşamak zorundayız. Biz de hayatımızın her anında Allah bizden ne yapardı, ne yapmamızı isterdi ki razı olsun bizden. İşte biz böyle bir hayatı yaşamaya mecburuz. Başka bir çaremiz yok. Biz ondan bunu bunu gördük, bunu öğrendik ve bunu da inşallah bu kadroların, onun yetiştirdiği, ömrünü yetişmesi için harcadığı kadroların bunu başaracağından da hiç şüphemiz yok. Hocamızın bir özelliği de oydu. Asla e, bir ideali konusunda asla geri adım atmazdı. Muvaffakiyet olmaması gibi bir şeyi asla tanımazdı. E bu kadrolar da bundan yetişti, böyle yetişti. Dolayısıyla e, böyle bir seçenek yok. Hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin böyle bir seçeneği yok. Ben o yüzden hiçbir terörlütüm yok ki Sayın Genel Başkan, e, Sayın Hüseyin Baş bu konuda muvaffak olacak. E, yeter ki biz. Omuz omuza verelim, taşın altına biz de elimizi sokalım, birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim ve hocamızın hep söylediği gibi gece gündüz çalışalım. Tamam hocamızı tanımak çok güzel, onun fikirleriyle aydınlatmak çok güzel ama bunun, e, bu aslında çok ağır bir sorumluluk. O yüzden bu sorumluluktan, e, bu sorumluluğun gereğini hepimiz mutlaka yerine getireceğiz. Bu kadroların bunu getireceğine inancımız tam. Arkadaşlarımızın her bir ellik bunu yapacağı konusunda en küçük bir tarifimiz yok. Çünkü niye? Hocamızın devri başladı. Biz bunu biliyoruz. Hocamız hep evet. bunu söyledi. O devrin bir inşallah. Evet. Onun çağı başladı aslında. Onun fikirlerinin çağı başladı. Haydarbaş yaş... başladı. Yani Haydar başladı. başladı. Kesinlikle başladı. Kesinlikle. Haydarbaş çağı başladı. Altına imza attınız. Yani çalışmanın altını çok çizdiniz. Çalışmak, çalışmak e, dile getirdiniz. E, çalışmak derken rahmetli Ali Yedik hocam da aklıma geldi. iki hafta, üç hafta evvelinde onun da ölüm yıldönümü idi. Allah şefaatlerine mahrum eylesin. Onun çok güzel bir sözü vardır, anımsayacaksınızdır. Dosta ve düşmana verilecek en güzel cevap çalışmaktır. Şeklinde Kesinlikle. Ali Yedik hocamızın. Evet şöyle sorsam yani Haydar Baş güncel kılma adına yaşatmak adına neler yapabiliriz nelere imza atmamız lazım hayatımızda nasıl değişiklikler yapmamız lazım neler öğütlersiniz mesela bir arkadaşım ben, bir arkadaşım o geldi aklıma Trabzon'da mikrofon uzatmıştım şöyle söylemişti onun adına bir üniversite en kısa zamanda onun adına bir üniversite kurulması ve fikriyatı, düşünceleri o şekilde yaşatılması gerekir diye bir cümle söylemiş. Yani aklıma gelen, <gülüyor> buyurun. Dediğim gibi yapılacak aslında yapılması gereken o kadar çok şey var ki o fikirleriyle bir devre damgasını, bir çağa hatta sadece bir çağ değil bundan sonraki çağlara damgasını vurdu. Bunu insanlara aktarmak lazım aslında. Bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu insanı ve bu insanın hayatını, yani onun e, aileye dokunan bir yönü vardı. Bir baba, en iyi bir baba nasıl olur onda vardı. En iyi bir arkadaş nasıl olur onda vardı. Vatan sevgisi nedir, nasıl olması lazım onda vardı. E, ibadeti nasıl algılamak, nasıl anlamak e, gerekir en güzeli onda vardı. Dolayısıyla onda hayatımızın her yönünü hem kendi iç hayatımızda, kendi ibadet hayatımızda bir yönü vardı. O yüzden biz Allah'ı tanımak için çok ibadet etmek zorundayız. Çünkü ondan onu gördük. Çok namaz kılmayı gördük. Çok oruç tutmayı gördük. İbadetten zevk almayı gördük. Kulluğu gördük. Dolayısıyla bireysel hayatımızda kulluğu yaşayacağız. Çok çalışacağız. Helal yoldan rızkımızı kazanacağız. Artı çok iyi bir bir vatansever olacağız. Milletimize e, milletimize de faydamız dokunacak. Milletin de razı olacağı insanlar olacağız. Bunun için e, üniversitelerde kurmamız lazım, sosyal çalışmalar yapmamız lazım. Yani bizim önce kendi ailemize, bizden sonraki nesillere, bakın bugün küçük olan insanlar onu doğrudan belki göremediler. Bundan sonra belki videolarla vesairelerle, kitaplarıyla. Onun eserleriyle onları tanıyacaklar. Ayrı konu. Ama diyorum ya, bizim onu insanlığa, bugünkü ve yarınki insanlığa taşımak için çok şeyler yapmamız lazım. Çok çalışmalar lazım. Bir tane değil, on tane üniversite kurmamız lazım. Di diyorum ya, son anımıza kadar e, hayatın her zerresinde e, bu mes e, bu mesajı bütün insanlığa tanımak, taşımak için yapılması gereken çok fazla şeyler var. Yeter ki birlik beraberliğimizi bozmayalım. Ondan aldığımız ideallere asla sırtımızı dönmeyelim ee, ve yapılması gereken o kadar çok şeyler var ki. Bunlar yapılabilir. İnşallah onun kadrosu başta Sayın e, Hüseyin Baş'ın önderliğinde iktidar olur. İktidar olduğu zaman inşallah bu yapılacak şeyler sadece münferit çalışmalar değil, insanlığa mal olacak, ülkeye mal olacak boyutlara ulaşır. Ve ben buna inanıyorum yani. Bunlara, bütün kalbimle inanıyorum. Bunu yapmak zorundayız daha doğrusu. Evet, programın başında milli ekonomi modelinin bir ehlibeyt modeli olduğunu, yani ehlibeytin cömertliğinden, Başkan Hz. Peygamber Efendimiz, Fatım Hanım, İmam Ali Hasan Hüseyin Efendilerimiz olmak üzere, yani onların cömertliğinin dışa vurumu olduğunu söylemiştiniz. Ehlibeytin evet. olduğunu söylemiştiniz. Tabii bu yönüyle bir de ehlibeytin hakkını 1400 yıldır gizlenen, saklanan bir ehlibeytin hakkını Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey teslim etti ve ehlibeyti kaidesine oturttu. Tevhi'din kardeşliğin merkezi yaptı. Bu husustaki düşüncelerimizi alabilir miyiz Sayın Doktorum? Yani e, hafız arkadaşlar bile Zaman zaman derlerdi ki ya biz yani hafızız Kur'an'ın bütün ayetlerini biliyoruz. Biz ehlibet diye bir şey duymadık. Gerçekten öyle bir şeyde yaşıyorduk yani öyle bir delirde yaşıyorduk. Ehlibet diye birileri varmış. Bunlar tevhidin merkeziymiş. Bunu hiç biliyor muyduk yani hafızlar bunu bilmiyordu. Bunlar öğretilmiyordu insanımıza. Ve hocamızla beraber ehlibeytin yani başta Resulullah olmak üzere Hazreti Fatma'nın, İmam Ali'nin, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in tevhidin merkezi olduğunu, İslam'ın en mütekamil, hatasız ve kusursuz, günahsız bir şekilde örnek numuneleri olduğunu, rol modellik çok önemli ama kusursuz bir rol model. İşte bu çok önemli. Bunu bize öğretti. Onu öğrendiğiniz zaman, tevhidin merkezinin ehlibeyt olduğunu Öğrendiğiniz zaman zaten bütün kapılar açılıyor. Ehlibeyt kapısından girdiğiniz zaman işte o zaman bütün kapılar açılıyor. Ekonominin kapıları da açılıyor. Kardeşliğin kapıları da açılıyor. Her şeyin kapısı açılıyor. Hocam bunu yaptı bize. Yani bunu insanlığa hediye etti. Ve arkanızda işte var ehlibeyt kitaplarını yazarak, yüzlerce konferans vererek, binlerce kez bunlardan bahsederek bu kadar gizlenen ama bu kadar önemli olan bir hakikati hepimize öğretti. Bu sayede aslında Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği binlerce yıldır tesis edilemeyen ve aslında e, ayrılmayı da dışarıdan eller ile kurgulandığı bir dönemde e, Müslümanların Alevisiyle, Sünnesiyle, Caferiyle bir ve beraber olmanın adresini ve mekanizmasını da ortaya koydu. Tevhidin merkezi ehli beyti ortaya koydu. Biz bugün Allah'a hamdü senalar olsun ki ehli beyti sevmenin ne demek olduğunu öğrendik. Kısacası Nuh'un gemisine binmeden far binmenin ne demek olduğunu kavradık. Yani dışarıda bir fırtına varmış, kasırga var, hala devam ediyor, sular yükseliyor. Bir tarafta da Nuh'un gemisi var, meğer bizim o gemiden haberimiz bile yokmuş. Hadiste Hz. Peygamber demiyor mu Ehl-i Beytim Nuh'un gemisi gibidir. Nuh'un dönemine işte suların yükseldiği, insanlığın boğulduğu bir çağ, bir dönem. Bugün de aynı dönemdeyiz. Bugün de aynı çağdayız. Peki bu yükselen sulardan, bu tehlikelerden kurtulmak mümkün mü? Çok basit. Nasıl? O gemiye bineceksin. Bizim öyle bir geminin varlığından bile haberimiz yokmuş. O bize bunu öğretti. insanlığa bunu öğretti. Ee, ve yıkılmaz bir şekilde birlik ve beraberliğimizi tesis etti. Ee, yani bir kere değil, hani bin kere ona teşekkür etsek e, azdır yani. Bunu tarif etmek hiç mümkün değil. Dediğiniz gibi o ehlibeyt kapısını araladıktan sonra, açtıktan sonra e, oradan bütün güzellikleri gö görüyorsunuz O sadece bunu, hani ehlibeyti sadece sözlü olarak anlatan bir insan değil. Dedim ya, Onların kendi hayatlarında, yani Ehli Beyt'in kendi hayatındaki, yaşarkenki... yaşayan bir insandı. Tabii, o kamil insan hayatını bizatihi kendisi de yaşayan bir insandı. O ruha sahip, o ruhu bütün zerreleriyle var olan bir insandı. Ehli Beyt'teki o ruhu kendisinde var olan bir insandı. Şimdi bir model ortaya koyuyorsunuz. Ve bütün insanlığın çaresi oluyor. Bu modelin aslında en temel vasıplarından, daha doğrusu en temel kurallarından bir tanesi, çıkış noktalarından bir tanesi nedir? Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlıdır. Şimdi bu ha, çok basit değil mi? Bak ne kadar kolay. Ya tabii ya doğru. Ama o gönüle sahip değilseniz, Allah'ın nimetlerinin sonsuz olduğu şuurunda değilseniz, bunun farkında değilseniz işte. Kimse farkında da olamadı bugüne kadar. Öyle değil mi? Evet. Kaynakların sınırsız olduğu gerçeğini kavramak akli bir konu değildir. Kalbi bir konudur. İmani bir konudur aslında. Ve o işte bu, o bunu gören bir kalbe sahip olduğu için bu gerçeği bize tanıttı. Bu gerçeği bize kavrattı ve bu gerçek üzerinden aslında bir model ortaya çıktı. Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçların sınırlı. O halde bu kadar çok kaynak varken, ihtiyaçların bu kadar sınırlı iken insanların ihtiyaçlarının giderilmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Bugün kapitalizm ne diyor? Tam tersini söylüyor. Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Sonuç ne? Yani senin karnın doymaz diyor. Senin sırtın giyinmez diyor. Bugün kapitalizmin ortaya koyduğu temel teori bu. Niye? Ya Zaten kaynaklar sınırlı. Tüm insanların da ihtiyaçları sınırsız. O halde bu sınırlı kaynaklar bu sonsuz ihtiyaçları karşılaması mümkün değil. O halde insanlık, ey insanlık sen aç kalmaya muhtaçsın, mecbursun. Bugün tüm dünyada bu fikir hakim değil miydi? Hocamız işte bu kapitalizmi, bu anlayışı çöpe atana kadar o nasıl koydu böyle bir görüşü işte e, o Allah'ın nimetlerinin sonsuz olduğunu kavrayan bir kalp ile ve bu kalple berrak bir akıl ile e, bu hakikati kavradı ve bunun mekanizmasını koydu ya kaynaklar zaten sonsuz ihtiyaçlar da sınırlı bir mekanizma kuracaksınız ve bu mekanizma bu sınırsız kaynaklarla bu sınırlı ihtiyaçları karşılayacak. Onun milli ekonomi modelinde yaptığı şey aslında bu. Onun mekanizmasını da kurdu. Dolayısıyla evet. bütün insanlığın bütün insanlığı kurtardı aslında. Ve insanlık bunu tanıdıkça, yani bu, te, bu fikri tanıdıkça, bu fikrin hayata geçtiğini gördükçe tüm insanlık, Bakın sadece bizim ülkemizin insanları veya sadece Müslümanlar demiyorum. Tüm insanlığın hocamıza olan şükranlığı kat ve kat artacak. Bir Alman profesör öyle demiyor muydu? Biz şimdiye kadar yaşlıları ve sakat olan insanları yani üretim yaparak katk üretim katkısı sağlamayan insanları yük görüyorduk. Ve hatta madem yük, hani bunlardan nasıl kurtuluruzun kafamızda hesaplarını yaparken, siz tüketimin bir kaynak olduğunu ortaya koydunuz. O insanların tüketerek aslında nasıl bir kaynak oluşturduğunu ortaya koydunuz diyerek, yani yaşlılara da vermeyin, onların da tüketim kabiliyetine kavuşmasının aslında tüm insanlık için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydunuz. Şimdi bunu bir Alman fark ettikten sonra, Hristiyan olabilir, başka bir inanca sahip olabilir. Hocamıza hayranlığının olmaması hiç mümkün mü? Ve bugün bunu gördük. Almanya'ya gittiği zaman, oradaki konferansları verdiği zaman bütün Alman profesörlerin ve yurt dışından gelen profesörlerin ayakta onun alkışladığını, karşıladığını, minnettarlıkla karşıladığını gördü. Niye? Çünkü onların akılları ve gönülleriyle çözemeyeceği Çözmesinin mümkün olmadığı, çünkü o medeniyete sahip değiller. O medeniyete sahip olmayan insan bugün bunu ortaya koyamaz. Ama hocamız bunu koydu. Ve bu medeniyeti top yakın bir insan, bir kadroya yansıttı. Bugün e, biz bu idealleri yaşıyoruz. Sayın Hüseyin Baş, bu ideali yaşayan bir insan. Bu ideali iktidar yapmaya gayret eden bir insan. O yüzden bizim dedim ya sorumluluğumuz da çok fazla. Kendimiz için sorumluluğumuz fazla, ailemiz için sorumluluğumuz çok fazla, ülkemiz insanları için sorumluluğumuz fazla, insanlık için çok sorumluluğumuz fazla. Bir ve beraber evet. olacağız, gece gündüz evet. çalışacağız ee, ve hocamızın devrini bir an önce hayata geçireceğiz. Ülkemizde de hayata geçireceğiz. Şimdi e, Hakan Bey çok güzel ortaya koydunuz. Şu düşünceler bende hasıl oldu. Şimdi bakınız Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i anlatıyor ve anıyoruz burada. Bizler yıllardan beri onu tanıyan insanlarız ama bakınız yine anlattıkça Haydar Baş Bey'e daha bir aşık, daha bir hayran oluyorsunuz. Evet Şimdi anlattınız. Ben bunu inanın yaşadım. Mesela her bir cümlesi rahmetli hocamın devrimlik çapta idi. Hikmet yüklü cümlelerdi. Mesela bunlardan bir tanesi de dile getirdiniz tüketmek en büyük kaynaktır. Evet. Tüketmek evet. en büyük kaynaktır. Şu cümlenin yüceliğine, büyüklüğüne bir bakabilir misiniz? Şunu bir anlasak, şunu bir yaşasak, şunu bir yaşatsak bu ülkede fakirlik e, suç olur. Fakirlik denen hiçbir şey olmaz. Rahmetli hocam zaten biz millete bunu anlatamadık dedi yani. Çok şey de anlatamadık ama Tüketmenin kaynak olduğunu şu millete anlatamadık yani bu millet halihazırda yine bunu bilmiyor, anlayamıyor, kavrayamıyor. Tüketicinin cebine para koyacaksın arkadaş. Tüketicinin cebine İşte bunu dünyada koyacaksın. bugün, bugün dünyada 3 milyar insan bunu anladı. Yani hocamızın devri Saadetinde insan, 3 milyar insan bunu anladı. Daha doğrusu 3 milyar insanın liderleri bunu anladı ve hayatlarını geçirdi. Gidiyoruz uyguladı, karnı doyurdu. Bugün bunu ülkemizde de yapacağız. Ve bu yapılacak. Bundan hiç şüphem yok. Bu muvaffak olacağız. Bizim hayalimiz var ve bu hayalimiz gerçekleşecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Ee, bir de hocamızı anlar ve anlatırken mutlaka e, Atatürk'ten de bahsetmeme, bahsetmemek hiç mümkün olmaz. Yani, Son zaman, alarak Atatürk'le beraber e, kubbeyi e, bağımlayalım dilerseniz. Yani hocamızla beraber e, Atatürk'ü gerçek boyutlarıyla, gerçek anlamıyla anlamak ve kavramak mümkün oldu. E, o hoş geldin Atatürk kitabıyla, Atatürk Vatandır konferanslarıyla hep bize bir hakikati anlattı. Yani biz e, biz derken sadece şahsimi kastetmiyorum. Yani ne kadar gözlerimiz kapalıymış. Ve hala da e, gözlerimizin açılmasına ihtiyacımız var. E, Atatürk'ün Ehli Beyt soyundan geldiği, yani birilerinin anlatmaya çalıştığı, daha doğrusu bizden kopartmaya çalıştığı şekilde değil, gerçek boyutlarıyla Atatürk'ün ne olduğunu bize kavratması bize neyi sağladı biliyor musunuz? İşte devlet millet bir ve beraberliğini gerçekten oluşturmanın formülünü yaşadı. Yani bugün Atatürk'ü anlamak ama Sayın Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın ortaya koyduğu gibi o bakış açısıyla Atatürk'ü anlamak aslında e, vatanımıza sahip çıkmak demek. Vatanın bir ve beraberliğini temin etmek demek. Din, e, devlet ve millet beraberliğini temin etmek demek. Bunlar olmazsa eğer Atatürk'ü biz hocamızın ortaya koyduğu gibi anlamamış olsaydık, bugün insanımız Atatürk'ü Hocamızın ortaya koyduğu gibi, hoş geldin Atatürk'ün kitabıyla da tarif ettiği gibi Atatürk'ü gerçekten kavrayamamış olursak biz bugün milli birliğimizi, beraberliğimizi, devlet, millet beraberliğimizi tesis etmemiz hiç ama hiç mümkün değil. Mi? Bu hem bir vefa borcudur, sizin bayrağınızı, vatanınızı, hatta inancınızı, yaşamanızı, namusunuzu korumanızı muhtaç oldu, sağlayan bir insana karşı Atatürk'ü anlayarak ortaya koyacağınız bir vefa, evet zaten bir vefa borucudur, bunu hem gerçekleştirmiş olduk biz hocamızın hayatında, hem de dediğimiz gibi bunu kavrayarak, bunu insanlara kavratarak devlet-millet beraberliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün söylediği gibi ilelebet paydar kalmasını da Yemin etmiş olacağız. Hocam için sadece bir tane üniversite değil. Vallahi de bin tane üniversite koysak bu fikirlere bin tane üniversite de yetmez. O yüzden biz bir an önce bir an önce var bir hayalimiz, işte o hayallerimizi gerçekleştirmemiz ve iktidar olmamız lazım. Milletimizin bu fikirlere, bu inançlara bu ihtiyacı var. Karnının doymasına ihtiyacı var. Bir ve beraber olmaya ihtiyacı var. Devlet Millet beraberliğine ihtiyacı var. Tüm insanlığın, üç milyar insanlığın değil, tüm insanlığın insanlığın karnının doymasının vakti geldi. Artık durmak yok, artık uyumak yok. Gece gündüz çalışmak, bir ve beraber olmak e, ve inşallah o bu tezi, bu e, bu görüşleri iktidar yapmak zorundayız. E, buradan da e, bütün kalbimle e, sayın Hüseyin baş kardeşimize muvaffakiyetler diliyoruz. Bizim gözümüzün nuru, canımız. Biz dediğimiz gibi bir ve beraber olacağız. Gece gündüz çalışacağız. Durmadan çalışacağız. Hocamız gibi çalışacağız. Ve onun en büyük bir irası olan bütün o görüşleri iktidar edeceğiz. Kainat devletini kuracağız. Evet, son cümlelerinizden şunu anladım. Canla başla, Haydar başla. Canla başla, Hüseyin başla. Hüseyin başla. Evet, evet e, sayın doktorum, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun, var olun. Evet, sevgili izleyenler, e, yeni bir anılarla Prof. Doktor Haydar Baş programında buluşuncaya dek hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.